Herkese selamlar. Bugün Cotswold'dayız. Lavantaları gezmeye geldik. Bakalım ilk defa böyle bir yere geliyoruz. Eşimle birlikte şimdi içeriden birazcık görüntü alacağız. <gülüyor> Yetişkin 7 sterlin. Çocuklar 3 sterlin. Daha 5 yaş altı ücretsiz olarak belirtilmiş. <gülüyor> Ehleti aldıktan sonra defa bu kadar uzak bir yere geldik. Aslında çok uzak değil. Yani yaklaşık bir saat gibi bir zaman demin içerisinde Cotswolds'a geldik. Ee, çok güzel lavantalar. Yani daha önceden Isparta'ya hiç gitmedim. Isparta'daki lavantaları bilmiyorum ama e, burası da bayağı iyi gerçekten. Turistler falan var. Çok kalabalık olmasa da e, düzenli bir şekilde dikmişler. E, dediğim gibi Hani şey bilmiyorum Isparta'da nasıldı falan görmedim orası da bildiğim kadarıyla çok güzeldi burası çok güzel şu anda mis gibi lavantalar kokuyor Şöyle sıra sıra dikmişler lavantaları ee, Aralarına girip yürüyebiliyorsunuz Bazı yerdekiler olmamışlar ee, Olmadığı için tam ya da Mesela şu kısımlar olmamış mesela ee, Bu kısımlar böyle çok güzel olmuşlar aşağı taraftakiler de şey olmuş ee, Birazcık daha az açmışlar. Bilmiyorum belki bunlar da e, birazcık daha açabilirler. Yani mevsimi tamamen geçmemiş. Biraz daha mevsiminin geçmesine var benim gördüğüm kadarıyla. E, Burası bir yayla havası var burada. Böyle bir e, yayla gibi, köy gibi. Geliyorken de böyle koyun çiftlikleri falan gördük. Böyle koyunları falan gördük. E, güzel nezih bir ortam. E, herkese tavsiye edebilirim böyle bir e, köye gelip gezmelerini. Şöyle tekrardan gönder alayım. Evet, lavanta bahçesini biraz gezdik. Şimdi de gördüğünüz gibi yağmur yağmaya başladı. Biraz bulutlu bir havadayız şu anda. Şöyle size genel kısmını alayım. Yani çok fazla dolaşıp hani detay anlatılabilecek bir yer değil aslında burası. Küçük bir yer ama hoş bir yer. Fotoğraf çekmek için güzel böyle Japonlar falan gelmiş, Çinler gelmiş, fotoğraf çekiyorlar. Şu ileride de sanırım yine lavanta başsız var. Ee, orta kısım biraz olmuş, diğer kısımlar çok olmamış. Ee, tam mevsimi gelmemiş belki bilmiyorum. Bir hafta sonra falan iki hafta sonra belki daha iyi olabilirler. Evet Esra da benim şimdi artık fotoğrafımı ya da videomu çekiyor. Hafta sonu atlayıp gelinip gezilebilecek bir yer. Hava güzelse sol tarafta oturmak için yerler var. Orada piknik falan da yapılabilir. Şimdi Korsbos'un farklı bir köyüne geldik. Ee, burada bir şeyler atıştırdıktan sonra gezmeye devam edeceğiz. Burası da köy ama baya güzel. Köyün ortasından bir kanal geçiyor. Köprüler falan var. Gayet güzel bir yer. Biraz onun görüntülerini de göstereceğim. Şimdi geri yiyeyim şey yaparız. Az önce ismi aklıma gelmemişti. Ee, şu anda Bart on, on the Water'dayız. Ee, burası Coswalt'un köylerinden birisi. Ee, tıpkı diğer gitmiş olduğumuz lavanta bahçesinin olduğu yer de e, köylerinden bir tanesiydi. Ee, burası işte adından da belli olacağı üzere tamamen e, suyun üzerine kurmuş bir e, köy gibi düşünebiliriz. Modern bir köy burası. E, turistik olmasından mütevellit de insanlar Bayağı bir kalabalık gerçekten de gördüğünüz gibi. Ee, şimdi birazcık köyden görüntüler alalım ondan sonra yolumuza devam edelim. Evet, e, şimdi de e, Borton on the Water'dan sonra Cotswolds'ın diğer köylerinden birindeyiz. Bibery'deyiz şu anda. E, geliyorken yağmuru gördük, güneşi gördük, bütün <gülüyor> neresibi bütün yaşadık diyebilirim. Şu anda e, yağmur yağmıyor, biraz daha güzel, durgun. E, birazcık park sorunu var, gördüğünüz mü şu arabaların hepsi boydan boya park etmiş durumda. Park ücretsiz ama biraz bulmak zor. Buranın en büyük, işte özelliklerinden birisi bu tarihi evleri İşte şimdi çevireceğim size İşte evler bunlar Evet, esas evler aşağı taraftaydı, ilk çektiğim bölümdeydi. Onlardan biraz detay aldım. Hepsi çok bakımlı. Yani çok gerçekten çok süper evler. Yani biz de biliyorsunuz hani köy deyince birazcık daha mahrumiyet bölgesi falan oluyor ama burada sanırım gördüğüm kadarıyla esas zenginler buralarda yaşıyor. İngiltere de zaten öyle, bazı bölgelerde hani Köylerde kiralar, şehirlere göre çok daha pahalı. Ee, evler çok bakımlı. Eski taş duvarlar ama şeylerden de hiç şey yapmamışlar. Yani hani güvenlik kamerası olsun vesaire. Hepsinin kapısında hemen hemen lüks arabalar falan var. Ee, gerçekten gelip görmeye değecek bir yer. Zaten Cotswold bölgesinin en güzel köyü burası olarak belirtiliyor. Ee, mesela hemen yani sadece bir şey mesela size şuraya göstereyim hemen şöyle bir yer var. Yani birçok ev var aslında sadece o küçük bir bölge kadar değil bu çevrede. Bu çevrede buna benzer bir sürü böyle eski tarihi evler var. Şimdi e, akarsoyun kenarında arabamızı park ettik. E, sonra içeriye doğru yürüdük esas hani evlerin yanından geçtik yukarıya doğru çıktık şimdi aşağıya doğru iniyoruz bu civarda Airbnb evleri de var yani buraya gelip Airbnb evinde kalıp o şekilde de buranın artık keyfini çıkartabilirsiniz Şuradan da şöyle bir görüntü alayım yine aynı konsept evler var bunlar tabi biraz daha yüksekler ee, Diğer evler iki katlı. Kapıları falan çok yüksek değil. E, tamamen taş. E, tamamen taş duvarlılar. Ve e, şuradan şöyle göstereyim. Genel olarak hani çatılarındaki çatılarında kiremit değil de yine taş gibi bir şey kullanıyorlar. Onunla beraber e, yani kiremit görevini görüyor bu taşlar. Evet. Şu anda bir Düğün var sanırım. Böyle küçük bir görüntü alayım. Evet, <gülüyor> köy düğünü <sadece> şöyle. <gülüyor> Evet, Post köylerinden ee, son köye geldik. Stove on the şu anda. Burası şehir günü görünümlü bir köy, bir kasaba. Ee, daha çok böyle çevrede işte organik shop, antika, ee, işte antikacı yok, çikolata atölyesi, buna benzer küçük küçük esnaflar var. Ve şöyle binaların hepsi böyle eski ama ee, çok bakımlı. Diğer yürüyorsun, hepsi böyle alçak tavanlı böyle, hepsinde uyarı yazları var. İşte, e, işte hani alçak tavan dikkat edin diye. Hepsi böyle eski yapılı, bakımlı kafeler, bankalar, özellikle e, birkaç tane böyle tarihi bankayı gördüm. Onlar da hep böyle şey tarihi binalarda. Birazcık şöyle göstereceğim size, ondan sonra videoyu tamamlayacağım. Şöyle gösterebilirim, şöyle. Teore genelde bu şekilde, videoyu çekmeden önce bir antikacıya girdik, ee, küçük bir yere benziyordu, İçerisi bayağı bir dedi, müze gibi, ee, güzel eserler vardı diyebiliriz, böyle bir sürü farklı farklı çeşitleri çoktu, ancak fotoğraf bile çekmemize izin vermedi, yani çekmezseniz iyi olur falan dedi, güvenlik kamerası falan da olduğu için dedim, hiç şey yapmayayım, fotoğraf çekmeyeyim dedim, ee, bahsettiğim gibi çok merkezi bir, e, yer olsa burada bir tane daha mesela antikacı var. Yani bu benim şu anda dolaştığım yerde sadece ikinci, pardon üçüncü antikacı bir tanesine girdim ikisi kapalıydı. Bugün pazar pazar olduğu için genelde pazar günü öğleden sonra bu tazi yerler kapalı oluyor. E, yine şöyle bir restoran var oldukça mütevazı, e, küçücük. Yani böyle çok enteresan geliyor bana şu anda. Pazar günü olduğu için kilisemizin çanları da çalıyor. Evet, Cotswold e, bayağı büyükmüş. Onu fark ettim bu kadar büyük olacağını fark et şey zannetmiyordum. Ben ilk de sadece bir köyün adı Cotswold diye düşünüyordum. Aslında birçok köyün birleşimi olduğunu e, görmüş oldum. E, son olarak buraya da, e, buraya da gezmiş olduk. Bundan sonra doğru evimize yani Coventry'e gidiyoruz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.